Bir diğer gün kilitlerimizi aktif hale getirmiştik merkez kilitlerimizi. Daha sonradan kaliförlerimizi yapacağımı söylemiştim. Kaliförün kademe kademede çalışıp 2. kademede çalışmıyordu. Belirtmiştim size de bunu. Kaliförün dağılmazlığını çıkarttım yani ile birlikte. Artık çıkıyor bu yerinden. Bunu çıkartmak için şurada gördüğünüz vidalar var. 2 tane burada. 2 tane de burada olmak üzere 4 tane vidası var. Bu vidaları çıkarttıktan sonra bir de bağlantı hortumları var. Şu an içinden su ak. Devirdiğim için içindeki radyatörün suyu buraya akıyor. E, neyse temizleriz burayı. Hortumlarını da sökmeniz gerekiyor. Hortumları söktükten sonra bunu biraz aşağı doğru eğerek çektiğiniz zaman bu yerinden çıkıyor. E, daha sonradan burada gördüğünüz gibi panelimiz var. Panelimizi de elektrik bağlantılarından ayırıp eve alacağım. E, ev aldıktan sonra o evde detaylı bir temizliğini yapacağım. Detaylı temizlikten sonra kaliförümüzün neresinden sıkıntı olduğunu bulacağız. İlk kademede çalışıyordu, ikinci kademede çalışmıyordu. Buradan mı ya da motordan mı bir sıkıntı var ona bakacağız. Yani şuradan voltajına baktığımda ikinci kademede de buraya voltaj geliyor ancak buradan sonra motora giden kısımda bir sıkıntı var. Şöyle bir aynatı fark ettim. Elferine giden kablomuz, tek kablo bu yukarı çektiğimizde şurada gördüğünüz Pim yukarı kalkıyor, yukarı kalktığımı göstergemiz ışık sönüp yanıyor yani bu bu işe yarıyor. Bu kabloda sıkıntı yok bunun e, şeyi çalışıyor ancak Geri vites müşürümüz. Yani şu gördüğünüz kablo geri müşürüymüş. Bunu da öğrenmek için şuradaki kapağı sökmüştüm. Bu kapağı sökünce davranmazın davranmazı sökmek için yani şu kaleför davranmazını onu sökmek için bunu sökmüştüm. Şuradan sonra buradan zaten şanzımanın bağlantılarına ulaşabilirsiniz. Şurada kilometre var. Şöyle gösterip Şurada gördüğünüz iki kablo var ya geri vites sensörü. Geri vites sensörün oradan şuradan bir pimi çıkmış. Şurada gördüğünüz gibi bir pin boşta duruyor. Bu pin boşta dolduğu, durduğu için de geri vites çalışmıyor. Yani lambalarımız yanmıyor. Şurada da kilometre telimiz bulunmakta. Yani şu gördüğünüz kilometre size detaylı bir şekilde gösteremedim. Evet kilometre telimizi, burada. Kilometre telimizi şu şekilde görebilirsiniz. Yani şuradan gidiyor. içeri doğru motor yani gösterge kısmına geliyor. Yani bu arıza yaptığı zaman gördüğünüz gibi şu bağlantı Burada. Burada şu beyaz kısmı döndürüncü teli çıkartma, çıkartabiliyorsunuz. Otel buradan buraya geliyor. Buraya gelirken işte bir sıkıntı var. E, kablo uzamıyor gösterge. Bunu çözeceğiz. Göstergeden ayrılmıştı bu kablo. Bende şanzımanda sıkıntı var diye. burayı e, alttan girip bakacaktım ancak böyle bir işleme gerek kalmadı zaten. Bu söküncü şanzımanı görebiliyoruz. İş, i̇şimizi buradan rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bu arada burada çamurlar var. Üstten mi kaçırıyor bilmiyorum da bir yağ kaçağı olabilir. Altına erdiğimde alttaki konta kısmından yani kapak kısmında da bir yağlanma vardı. Buranın bir temizleyip bakacağım. Herhangi bir kaçak var mı yok mu? Bunlara da bakarız. En azından hani elimizin altında olduğu için rahatlıkla yapabiliriz bir işlemi. Kaliför panelimizi yerinden söktük. Yerinden söktükten sonra yılların çamuru üzerinde duruyor. Bu çamuru temizlememiz gerekecek. Bu bizi biraz uğraştıracak çünkü plastiğe işlemiş çamur artık. Kaliför radyatörümüzün içindeki su akıtıyoruz ve içinden pas çıkıyor. Antifriz koyulmadığı için paslanmalar meydana gelmiş. Bunun da için antifriz ekleyip aracımızı daha iyi bir soğutma sistemi elde etmiş olacağız. Şunu da fark ettim. Kontrol panellerinin lambaları çalışmıyordu. Lambalar da patlamış. Onları da değiştireceğiz. Burada 3 tane lamba olması gerekirken... Şunlar lamba kabloları. Şu üç tanesi. E, bunların iki tanesinde lamba vardı. Zaten bunlar da çalışmıyordu. Bu şekilde onları da revize edeceğiz? Fan motorumuzu söktük. Fan motorumuzu sökerken zorlamadık ama büyük ihtimal halıyı yıkarken zorlanacağız. Çünkü halıyı da batırdık. Panelin ben bu kadar toz olduğunu yani tozdu ancak bu kadar kirleteceğini tahmin edemedim. Halı bu arada simsiyah üründü. Temizliğe girişeceğim tabii ki ama ilk olarak fanımızı temizleyip fanımızı çalıştırmam gerekecek. Motorun iç, içini açmadan önce balta spreyi ile temizleyin, temizledikten sonra açın. E, en azından içindeki, e, dışarıdaki kirler içeri gitmesin. Kaliför motorumuzun iç kısmını açtığım mekanizmayı görebilirsiniz. 3 tane kablo, 2 tanesi kademeleri ayarlamak için, 1. kademede, 2. kademede ayar, ayarlamak için. 3 da kömürden oluşuyor. Kömürleri de azalma var, büyüttüm el... Fanımızın çalışmama gibi sorunu yapması sebebi bu olabilir. Arada bir gidip gelme yapabilir, kömürlerden dolayı. Kömürler az, kömür elimde olmadığı için kömür takmayacağım. Bu şekilde çalışacak mı? Evde bir testini gerçekleştireceğim. Çalışırsa yerine toplayıp takacağım. Çünkü fan motorunu daha sonra arabada da söküp kömürünü kolay bir şekilde takabiliriz. Kaloriferin panelini ayırdık. Panelini ayırdığımızda, gördüğümüz manzara karşısında bayağı bir şaşırdık. Çünkü kirler artık öyle bir işlemiş ki plastiğe. Hani yıkasak bile çıkmayacak dereceye geldi. 2-3 kere yıkadım bu plastikleri ama yine hala kir üzerinde duruyor. Tekrardan ilaçlı bir yıkama yapacağım. Fan panelini sıkıntısız bir şekilde topladık. Şurada Görmüş olduğunuz radyatör Bu yerine sabit değildi arabadayken. Bunu yerine sabitledim. Daha sonradan Şuradaki Kablomuz yani bu alt kısım, ayak kısmının havalandırması Buradaki vidası yoktu. O vidayı yerine taktım. Evet, sonradan bu kabloları yeniden tekrar revize ettim. Sadece bu kablo kaldı. Bunun da işte dediğim gibi bu, buradaki teli buraya bağladım. Buraya attım o vidayı. Buraya şimdi bir tane de bundan sipariş vereceğim. Ya da elinde varsa, bundan, elimde vardı ama bulamadım şimdi. Elinde varsa takacağım. Bunu da oraya takacağım. Daha sonra ise fanımızın motorunu çarptırıp size göstereyim. Ben daha önceden testini gerçekleştirdim. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yalnız şunu ayrıntıyı fark ettim da siyah normalde eksi olması gerekiyor. Ben bu siyah artı 12 volt verip Şu yeşil ile sarı ise eksi kablosu olmuş oldu. Niye böyle oldu diye soracak olursanız ilk başta siyah eksi verip yeşil'e artı verdim Fan birinci kademede çalışmaya başladı ama geri çalışmaya başladı yani geri üflüyordu İçeri üfleme yapmıyordu O yüzden Ben de dedim ki eğer böyle üflüyorsa geri Yani ters yani artı eksiğin yerini değiştireyim bu şekilde nasıl olacak diye denedim Siyah kabloya artı 12 volt verdim Yeşil kablo üyesi, eksi verdim. Eksi verdiğim zaman fan bu sefer içeri üflemeye başladı. Yani sorunsuz bir şekilde üflemeye başladı. Bizim birinci kademede sıkıntımız yoktu. İkinci kademede çalışmıyordu. İkinci kademe ise şuradan ikisi kademe. Yani bu birinci kademe diye geçer. Bu ikinci kademe diye. Bu şekilde. Şimdi testine geçeceğim. Dediğim gibi bu ayrıntılara dikkat edin. Eğer siz de sökerseniz bu şekilde yardımcı olmak amacıyla size gösterdim. Şimdi bir de bunu uygulamalı gösterirsem size daha iyi anlayacaksınız. Güç kaynağımıza startı verdik. Sonu dönüyor gördüğünüz gibi. Ee, Bunun hakkında hani nasıl yapıldığı hakkında bilgi almak istiyorsanız da e, diğer videolarıma bakabilirsiniz. PC güç kaynağını adaptör olarak kullanma diye adlı bir videom var. Onu izleyerek bu güç kaynağının nasıl çalıştırıldığını görebilirsiniz. Bu güç kaynağı çalıştıktan sonra sıra kaliför motorumuzun bağlantılarını yapmaya geldi. Kaliför motorumuzun bağlantısını yapmak için şuradaki ayrı duran pin var ya Ayrı duran pine 12 volt vereceğiz. 12 volt güç kaynağımızın sarı kablosu, Şurada gördüğünüz gibi. Ayrı duran pine 12 volt bağladım. Daha sonra ilk kademede çalıştıralım. Şu an ilk kademede start'a vereceğim. Ve fan motorumuz çalışacak. Evet gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde fan motorumuz ilk kademede çalışıyor. Zaten sesten de anlayabilirsiniz. Bu birinci kademe. Şimdi ikinci kademeye geçiyorum. Sesi <Sessizlik> duyebilirsiniz. Sonuç bir şekilde fanımız çalışmaktadır. Bunun da revizesi bu şekilde bitmiş oldu. Ee, sırayla artık yani sökme işlemleri yavaş yavaş azalıyor. Artık toplama işlemlerine dönüyoruz yavaş yavaş. Evet şu an ikinci kademede tekrardan çalıştırıyorum. Ee, gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde üteme yapıyor. Burada yeşil kablo ikinci kademe. Sarı kablo ise motordan gelen. O da birinci kademe. Yani bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Yani ben size bunlara uğraşmamalıyız için babamsızı söyledim. Bu şekilde yaptığınız zaman sorunsuz bir şekilde konunuzun revizyasyonu da yapabilirsiniz. Bir de şöyle önüne bez koyarak size göstereyim. Bırakacağım şimdi beze ve uçuracak. Gördüğünüz gibi çok Sağlam bir oldu ya. 10 numara oldu. Fan sorunumuzu da çözmüş bulunmaktayız. Bu işlemi de başarıyla tamamladık. Bu işlemi de bitirdiğimize göre artık aracımızın toplama vakti gelmiştir. Aracımızın merkez kilidini yapmıştık. Fanımızı yapmıştık. Şimdi torbuda kaldı. tortudaki çatlaklar onun onarım bu işlem biraz uzun sürdüğü için. E, bunun hakkında da zaten ayrı bir video gelecek. E, ona ayrı bir video yaparız. Ee, bu arada da ses yaratım için parçaları sipariş vermiştik, ee, onları bekliyorum, onlar gelsin ses yaratımı da yaparız. Park sensörü sipariş verdi, park sensörü de gelsin, onu da yapacağız. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Her videonun sonu gibi, bu videonun da sonuna geldik. Tabii ki yapacaklarımız bunlarla da sınırlı değil, daha da ileriye gideceğiz, yani başka projeler de var, e, yapılacak işlemler de var. Ama artık yavaş yavaş toplama işlemine geçiyoruz. E, artık sökme işlemleri bitiyor, artık aracımızın gerçekten modifiye kısmına geliyoruz. Yani kapı sök tak modifiyeye girmiyor yani önemli olan modifiye işlemleri nasıldır arabamızın park sensörü olsun daha sonra araç kamera olsun sistemi olsun bunlar hep araç modifiyesi mesela arabanın çelik jantı olduğu için ona modifiye etmeyi düşünmüyorum tabi Junior ile cMS atmayı da düşündüm ama hep bu arabalardan bu jantlarda kullanılıyor yani TOBAŞ da bu jantı kullanıyorlar ben de bir farklılık olsun istedim yani sürekli bu jantları kullanılıyor hani farklı bir proje olsun istedim kendime özgü bir proje olsun diye bu şekilde bırakacağım. Yani modifiye de cam filmler yapılacak, daha sonra otomatik anten yapılacak, yapılacak çok iş var yani sadece bunlarla sınırlı değil. E, tabii ki bu kadar uzun sürmesinin sebebi de yani bu kadar çok olmasının sebebi de e, bunlardan kaynaklanıyor. Yani bu aracın sökme işlemlerini yaptığımız için bu kadar uzun sürdü. Sadece modifiyasyon yapsak belki bu kadar sürmezdi. Bir hafta işlem, bir hafta bir işlemde belki bitirebilirdim. E, bir diğer yıldarda görüşmek üzere çok fazla tutmak istemiyorum. kanala sadece abone olup bildirimler açmanız benim için yeterlidir. Görüşürüz.